<Gülüyor> Selamlar arkadaşlar, Finroll'da hoş geldiniz. Ben Good Ekrem. Bugün sizlerle 8. bölümle beraber Walking Dead'in evet 8. bölümüyle beraber devam edeceğiz. En son e, mezarın altındaki şehirde küçük bir yürüyüş yapmıştık. Şimdi ise arkadaşlar şehrin korkutucu e, yeni yerine doğru ilerleyeceğiz. Görevimizin bizi götürmek istediği yere doğru diyelim. Konuşabiliyor musunuz seninle tekrardan? Hey Casey. You there? Yeah, always here. Always thinking. My mind is always swirling with something these days impossible to shut it down gibi duruyor biraz yapacak difficult to maintain a steady mind given the situation you're in hey, this morning i realized something i can't even remember the last time i saw the sky it's been a while at least that much i know months wish i would have paid more attention Picasso benim. Buraya gelirken biliyor musun? Zombi olum ağa görsen şuna bak Nope yep Aa sonra neydi dinlemedim <gülüyor> Roll through there once It's Spectacular, Right? Like another planet <gülüyor> My mom used to drive me through there every summer on the way to see my uncle The night sky was so bright So many stars like a dome overhead Krystal clear view <gülüyor> to cosmos That put a lot of things in perspective for me back when I really needed it. How insignificant we really are in the grand scheme of things. How my troubles, no matter how big they may seem, really don't mean squat. I mean, well, what are troubles anyway, huh? The universe doesn't know the meaning of the word. <sighs> I wish I had that Badland Sky overhead right about now. You know, the first thing I'm going to do when Free is head back north. I think I've had enough of swamp life. I got bad man. hakkında mı endişe endişe gitsin? You mentioned your mom and your uncle. But my uncle died a while ago. I miss him a ton. We were friends. Ayımarın bu adamın tanıdığı birisini öldürmemiş really mi kardeşim? O kadar random yönlerle yeah, kind of anlıyorum ama. When he could. My mom and I, uh, we didn't always get along. No clue what happened to my mom, actually. When I left home and joined the guard, we weren't speaking, which that's fine by me. She never thought too much of me. Didn't think I'd ever amount to anything. <laughs> Verdict is still out I suppose. your mom never never got that pollen What happened to your dad? <laughs> you know what a BDH is? No. No. Oh that's a shame. Dad bet his weekly check on the ponies. My like clockwork I guess. Every Friday right to the racetrack, and shortly after I was born he he disappeared trouble with a bookie dead just a chicken shit <gülüyor> who knows look tourists uh, I've had enough of the therapy session don't feel like talking anymore I'm gonna go put my head down for a bit I'll talk to you soon hey Sab huh <gülüyor> oh. Ayşeysen abimiz için ben yeterince heyecanlı yaşarım yani. Daha fazlasını istemiyorum. Ee, nail bomb. Armor'a kadar açalım ya. Afiyetler. Metal toplamamız lazım. station kriket'e Intel. in tat zamanlı. olsa bu <gülüyor> yer diye düşünüyorum. Hey yeni mahallemize <gülüyor> hoş geldiniz. Of. Belki etrafta anten görürsem orası gitmemiz gereken yer olur gibi düşünüyordum ama neredeyiz biz? Ooof oh, buralardayız. Kim bilir nereye gideceğiz. Zombi misin birader sen? Zelilerinden değilsin değil mi? Öyle misin değil misin? Bana söyle. Ay kaç tanesiniz? abla sen sanki zehirli gibi duruyorsun. Ulan sen değil. Değilmiş. Yirmi ee, 22 tane şey var. Dikkatli olmam lazım. Şuna bak koyamadım. Abi ne kadar çok var. Neyse orada sıkıştıysa ve mutluysa buna karışmak istemem. Orada çıkacak bir yer yok. Burada bir yerler var mı? Burada bir yer var mı? Gidiyor musunuz bayan? Hayır mı? Güle, güle Ay. Var var sesler geliyor. Sizce de o enfekte edenlerden gibi mi gözükledim? asla iyileşme bu orada saat ha iyi dava ya Bunlar bunu yanlışlıkla yere atmak beni bu ediyor. insanlar İnsanlar vardı bu arada orada ee, kule sakinlere Abi resmen bizi de temizleyeceklerdi şeyle beraber Keşke nereye gideceğim hakkında bir fikrim olsaydı diyecektim. Bu gidişle istemeden fikir oluşturacak gibiler duruyor. Uçacaklarmış gibi duruyor. Burası, her yer, ölüler ile dolu. Pardon. Böyle gelir misin sonradan <gülüyor> saldırmanız beni korkutuyordu. Off. Uh. Arkadaşlar kabul edin güzel bıçak kullanıyorum. <gülüyor> Gel buraya zehirli ol. olan değilmiş. Abi gözüme çok zehirli. Şurada kırıyorlar zehirli. <Gülüyor> <Gülüyor> Orada bir tehlike şey var bu arada. Ne ezdim lan? aviii duymamış ol duymamış ol Öldüler mi lan? İlerlemiş de olabilirler Herhalde dolu no. <Gülüyor> ah, Bu noktada... hemen yemek oh. Bir anda üzerine geliyorlar ya telaş yaptım Burada neyse ki aradığımız bir şey varmış gibi durmuyor Tran geçiyor arkadaşlar. şura da bakın. Çıttım mı? Çıttım mı? Of. Nereden gördüler ki beni? ki bana sıçtın. Ama başka açıklaması yok abi. Yok abi mümkün değil nasıl çıkayım ben öyle? Of. Abi elimde hiçbir şey kalmadı be. ve ve hayvan gibi zombi var şu anda mor dedim çok bozıldı ah. ne olur beni fark etmeyin de sizler gibi bir walker'ım. Şu müziğin değişim şeyleri beni benden alıyor ya. 50 defa fark edilme müziği getirdiler. Abi hiçbir şey yok karşı koyabileceğim be Bırakım. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> Bırakım. kaybettim. Ah. çok. Çok sinirim bozuldu. Evet. Her şeyi kaybetmiş ben sizlere buradan. merhaba diyorum. Ee, arkadaşlar. Her şeyimi kaybettim. Ha orada bir tabancam var. Onu alacağım. Diğer içi dolu loot'um gitmiş olacak falan. Hani felaket felaket felaket yani. Az son bir deneme yapacağım. Hızlı sürüş. Aa zombileri içiplemeyeceğim. ini mermiden korktu <Gülüyor> gel gel gel gel gel <Gülüyor> <Gülüyor> Gel Güle güle Beni kızdırdınız Artık Rıdvan Artık Rıdvan abi Kızdı Rıdvan sinirli Bu sefer Ridvan arkadan sağdır yok ha Volkittette de insanlara güvenmeyeceksin abi abi ne olur can tam gitmiş olmasın be hadi be yalvarıyorum gitmiş olmasın. ya <gülüyor> ya bazen bir şeylerin gerçekten Olabilir mi, olamaz mı olduğunu sorguluyorum arkadaşlar. Bu da o anlardan biriydi. Ya bırak ya. Ben dinlenmeye kaçar abi, moralim bozuldu. Abiler. Yeni bölüm biraz umutsuz ve keyifsiz başladı. Bunun için kusura bakmayın. Bildiğiniz elimizde ne var ne yok her şeyi kaybettik. Şu aptal anahtar haricinde. Belki de o kadını direkt öldürdüğümüz için oyun bizi cezalandırıyor. Bilemedim. Elimizde hiç doğru düzgün malzeme de yok. Varmış lan aslında o kadar da kötü durumda değiliz ama Olsun kele de berbat bir durum abi zombiler Deli gibi fışkırıyor her yerden ya Hani keyifsiz bir uh, Keyifsiz bir ilerleyiş gerçekten Neyse ki yanımda hiç ilacım yoktu ilacım olsaydı bunu kaldıramazdım Abiler uh, oyuna maalesef belli bir yerden sıfırdan başlamam gerekecek her şeyi kaybettik. Ama her şeyi. <gülüyor> Benim için çok üzücü oldu. E, sıfırdan loot yapmamız gerekecek. Ah, seni alamıyor muyum? Alamıyorum. Sıfırdan loot yapıp, eşyalarımızı biraz geliştirip... E, ...materyal elde etmemiz gerekecek. Eğer bu aşamaları da oyunda izlemek istiyorsanız... ...yorumlara belirtin. Eğer izlemek istemiyorsanız çünkü ben bunu... Ekstra yapıp e, videoya kaldığım yerden bir şekilde devam edeceğim. Lootları yapmış, her şeyi halletmiş, bitirmiş. Eski eşyalarla beraber tekrardan yolculuğa çıkacağız sizlerle görevi tamamlamaya. Yok o anları da tanıklık edip korktuğunu, zombilerden kaçtığını görmek istiyorum diyorsanız ki bence bu hiç mi hiç iyi bir davranış değil. <gülüyor> e, yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Belirtin. Evet... Tekrar yükselişini görmek istiyoruz. Veya hayır kardeş yap lootunu kaldığın yerden devam et de yazabilirsiniz. Her şey sizlere bağlı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. If you hear the bass. Lan. <gülüyor> Hoşçakalın.